Evet arkadaşlar, yengeç burcu erkeği nasıl tavlanır? Dürüst, açık sözlü, anlayışlı, olgun ve sevecen olmaya çalışın. Duygusal, romantik ve hassas yapısına, tavırlarına anlayış gösterin. Ona duyduğunuz aşkı dile getirin ve bunu ona hissettirmeyi unutmayın. Onun mutlu olması için elinizden geleni yapacağınızdan emin olmasını hareketlerinizle, sözlerinizle, mimiklerinizle belli edin. Onun aile bireyleriyle bizzat ilgilenin. Önemli günlerde kutlamayı aramayı, arayıp sormayı unutmayın. Ülkesine son derece bağlı olan bu erkek için milli ve manevi, milliyetçilik değerleri son derece değerlidir. Sizin de aynı önemi göstereceğinizden emin olmak ve görmek ister. Anaç, sahiplenici, kollayıcı ve koruyucu bir kadın olmaya gayret gösterin. Eğer sizi çok severse ve aşık olursa, her şeyin üstünde tutacak, sizi kalbinin kraliçesi yapar veya yapacaktır. Ona sorunlarında, problemlerinde destek olun. Öncü gücünü açığa çıkarmasına yardım edin. Onu her konuda destekleyin. Kabuğundan çıkması için yardım edin. Geçmişiyle son derece barışık, anılarına son derece bağlı olan bu adam, bazı anlarda inişli çıkışlı bir tavır, davranış sergileyebilir. Böyle durumlarda onu suçlamayın, eleştirmeyin. Onunla karşılıklı empati kurmaya çalışın. Kendisine güven duyması için başarısızlıklarını değil, tersine yaptığı doğru ve güzel şeyleri anlatarak onu övmeye çalışın. Kimi zaman kendi içinde karmaşaya düşen bu erkek, kadını tarafından desteklendiğinde her türlü sorunla mücadele etmekten geri kalmaz. Kibar olun, nazik olun, Amazon kadınları gibi davranmayın. Dişiliğinizi, kadınlığınızı hissettirin. Huzur bulmasını sağlayın. Onun mantığından ziyade duygularına, hislerine önem verin. İşte o zaman yanınızdan ayrılmaz. Evlilik, çocuk, aile, eş, anne, baba kavramlarını verdiğiniz önem belirtin. Bir bakmışsınız dikhanmasına oturuvermişsiniz. Çünkü bu olgular bir kanın tercih etmesine en önemli etkanlar olarak göze çarpar. Geleceğinizi birlikte kurmaktan ve yaşamaktan söz edin. Ona hayallerinizden, gelecek fikirlerinizden bahsedin. Onunla birlikte olmanın sizde uyandırdığı güvenlisinden bahsedin. En güvensiz yengeç bile bu durumda birden değişebilir. Ailesiyle arasındaki sıkıntılarda destek olun. Ama asla ailesi hakkında ileri geri konuşmayın. Annesiyle iyi geçinin. Ama gerektiğinde erkeğinizin yanında yer alın. Eskiye son derece bağlı olan erkeğiniz zaman ilerledikçe size daha fazla bağlanır ve size kutsal değerleri sahip çıkacaktır. Yengeç burcu erkeği demek güven ve sadakat demektir. Size güvenmesini sağlayın. Yengeç burcu erkeği bir kez güvenini kaybettiğinde onu geri kazanmanız imkansıza yakındır. Çok zordur. Tavırları bir anda değişebilen yengeç burcu erkeklerinin bu değişikliklerine aldanmamayı öğrenmeniz gerekiyor. Size her zaman yumuşak yüzünü gösterse de karanlık da bir yüze sahiptir. Gergin ve talaşlı olduğu dakikalarda kırıcı cümleler sarf edebilir, söyleyebilir ve kendisinden başka kimseyi düşünmeyebilir. Ancak bunun geçici olduğunun farkına varıp alttan alırsanız onlar da size benzer empatiyi gösterir. Yengeç burcu erkeği ona duyulan sevgiden emin olmak ister. Ona aşkınızı, tavırlarınız ve sözlerinizle yansıtmaktan çekinmeyin. Çocuksu olan erkeğinize sürekli olmasa bile ihtiyaçları olduğunda şefkat ve sevgi göstermelisiniz. Yengeç Burcu erkeği aile kavramına çok önem verir. Kendisine önem verdiniz kadar ailesine de önem verdiğinizi yansıtın. Yengeç Burcu erkeği sert kabuğunun altında küçük bir çocuk sakladığında sorunlarını her zaman size rahatça açamayabilir. Ancak sizden yardım beklediğin işaretlerini verir. Onun bu işaretlerini anlamaya ve doğru zamanda doğru soruları sormaya çalışın. Suçlanmaktan veya sorgulanma tarzından hiç hoşlanmayan yengeç burcu erkeklerine daha çok bir arkadaş gibi yaklaşmanız sizin menfaatiniz olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, seven erkek nasıl anlaşılır? Aşık olan erkek nasıl anlaşılır? Bu videomuzda bunu anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Seven erkek nasıl anlaşılır?